Bediüzzaman'ın Said Nursi Hazretleri'ni deli diye tımarhaneye koyuyordu o döneminde. Tabii Abdülhamit yaptı. Bediüzzaman'ın sarıkla çübbeyle ilgili o daril karşıydı. Sen delisin demiş, sen tımarhaneye göndereceğim demiş, tımarhaneye göndermiş Bediüzzaman'ın Said Nursi, Abdülhamit. Gerekçesi de kıyafeti sadece. Hayır kıyafetini beğenmedim diyor. Evet. Yani sarık çübbe ondan hoşlanmadım diyor. Normal sen delisin diyor, deli olmasan böyle giyinmezsin diyor. Ama asıl gıcık olduğu Darwinizmi evet. kabul etmemesi evet. ve bu oyunlara karşı olması, İngiliz baskısına karşı olması. Evet.